Başkalarının ne kadar para kazandığını hepimiz merak ediyoruz. İnanmıyorsanız bir restorana gittiğinizde kaç masa var, kaç kişi var, kişi başına hesap var. Bu restoran günde kaç kez bu masaları döndürüyordur, ne kadar para kazanıyordur. Bütün bu karmaşık hesaplamaları sohbetin ana konusu haline getiren arkadaşlarınızı düşünün. E ben içerikten nasıl para kazanır bunu çok merak ediyorum. Böyle bakınca da özellikle YouTube tarafında Barış Özcan gibi bir devin ne kadar para kazandığını merak etmeden ben mümkün değil. Barış Özcan'a büyük hayranıyım. Türkçe YouTube kanalları içerisindeki bence açık ara en kaliteli. Çok özenli prodüksiyonları var. Çok iyi bir hikaye anlatıcısı. Bu işin piri. Peki her şey bu kadar doğru yapınca ne kadar para kazanılabilir? Siz ilgisi çekeceğini düşünüyorum. Belki kendisi böyle bir şey başlatmayı düşünüyorsunuz. Belki sizin dünyaya anlatmak istediğiniz bir şey var. Youtube'da bunu anlatan kaka para kazanacağınızı belki merak ediyorsunuz. İşte bütün bu soruların cevaplarını bugün sevgili Barış Özcan'ın geliri üzere biraz spekülasyon yaparak cevaplamaya çalışacağım. <gülüyor> Bu nasıl para kazandır? Aslında pek çok kaynak var. Bunlardan en direkt olan YouTube reklamları. Hani siz bir YouTube videosu izlerken sizleri oluyorsunuz ya, reklamlar giriyor. İşte o reklamlardan kazanılan paranın bir bölümünü YouTube bizimle paylaş. YouTube'dan para kazanmanın en temel yolu bu. İkinci yol, videolarınıza sponsorlar bulmak. Zaman zaman benim videolarımda sponsorlar oluyor. Bu bir ekstra gelir ve bayağı güzel gelirler olabiliyor. Hele büyük bir kanalsanız. Üçüncü bir yol, affiliate link dediğimiz bağlantılar. Hani benim videoda bir üründen bahsetmem aşağıda ona bir link vermem, ona tıklayıp oradan alışveriş yaptığınızda oradan bana küçük bir komisyon gelmesi. Dördüncü bir yol, YouTube'un yarattığı şöhret sayesinde başka işler satmak. Mesela konuşmacı olmak benim para kazandığım işlerden bir tanesi. Mesela danışman olmak, mesela başka hizmetlerinizi pazarlıyor olmak. YouTube'un etrafındaki temel para kazanma modelleri bunlar. Barış Özcan üzerine baktığımızda Barış Özcan'ın affiliate linklerden para kazanmadığını görüyoruz. Öyle altlardan bir linkten ürün falan satmaya çalışmıyor. Videolarda zaman zaman sponsorlar aldığını görüyoruz. Barış Özcan Can konuşmacılık yapıyorsa veya YouTube'da elde ettiği şöhret sayesinde başka işleri, mesela dijital pazarlama becerileri sayesinde para kazanıyorsa bunları da bilmiyoruz. O halde biz bugün neye odaklanabiliriz? Bir, YouTube reklamlarına ne kadar para kazanıyor? İki, YouTube sponsorluğundan ne kadar para kazanıyor? Öncelikle Barış Özcan'ın YouTube kanalına şöyle bir göz atalım. Sanat, tasarım, teknoloji hikayeleri diyor. Hakikaten bu çerçevede müthiş hikayeler anlatıyor. Ve çok büyük bir izleyici kitlesi var. 6.17 milyon kişi. Türkiye'de bildiğim kadarıyla üçüncü en büyük kanal fakat ürettiği içerik itibariyle bu kadar izleyiciye ulaşması müthiş çünkü diğer daha büyük kanallar biraz daha neşeli videolar yapıyorlar. Barış Özcan ise bilim paylaşıyor, sanat paylaşıyor, tasarım paylaşıyor. Son dönemde yayınladığı birkaç videonun izleme sayısına bakalım. Pinokyo'nun Karanlık Yüzü 6 gün önce yayınlamış 587.000 görüntüleme, 1 Saat isimli videosu gerçekten çok ilginçti. 1 saat boyunca çocuğuyla eşiyle beraber güzel şöminenin önünde kitap okudular, 400.000 üzerinde izleme almış. Ben de bu arada 1 saat boyunca izledim. Bir Garip bir hipnoz etkisi vardı videoda. 2023'te zinciri kırma, 908 bin izleme, işte 600, 700, 800 binler civarına gidiyor. Bazı eski videoları 10 milyon izlemeye ulaşmış. Mesela 100 bebek bir odaya kapatılıp büyütülürse hangi dili konuşurlar? 10 milyon görüntüleme. Kim ulan bu ilan? Musk? Beni de çok ilgilendiren bir video. 9 milyon görüntüleme. Böyle sayılar var ama ortalama da 600-700 bin kişiyle gidiyor. Siz de benim gibi bazı YouTuber'ların performansı merak ediyorsanız socialblade.com isimli siteye gidip o YouTube kanalının linkini oraya gömüp bir sürü istatistiğe ulaşabilirsiniz. Ben de böyle yaptığımda Barış Özcan'la ilgili temel istatistiklere ulaştım. Barış Özcan bugüne kadar 689 video yüklemiş. 751 milyon 576 766, 766 kez video izlenmiş. Yayıncı ülkesi olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gösteriyor. Burası önemli. Çünkü yayını yaptığınız ülke ve reklamınızın gösterildiği ülke gelirinizi çok etkiliyorlar. Bu konuya daha sonra döneceğim. Eğitim tipi videolar yaptığını söylüyor ve ilk video... Ocak 7-2007'de yayınlanmış. Yani oldukça eski bir YouTuber. 682. en çok takipçiye sahip. Bütün dünyada bayağı büyük başarı. 13.583. olmuş. Nerede? Videolarının izlenme sayısında. Amerika Birleşik Devletleri'nden yayın yapıyor. Öyle bakınca oradaki 440. en büyük hesap. Türkiye'den bakıl çok daha büyük olurdu. Eğitim kategorisine baktığımızda da 145. en büyük hesap. Yani nereden bakarsanız bakın. Dünya çapında bir hesap Barış Özcan. Tabloda biraz daha aşağı inince bazen entesan Detaylar görmeye başlıyoruz diyor ki burada bu arkadaşın aylık geliri 1.800 dolarla 29.200 dolar arasında olabilir. İnanılmaz açık bir ara var bu tahminde. Bir içerik üreticisinin YouTube reklamlarından kazandığı parayı belirleyen iki temel çarpan var aslında. Bunlardan bir tanesi kaç kişi izliyor, kaç izleme var. Bunu net olarak görebiliyoruz. Hatta biraz sor bakacağız Barış Özcan'da bunu gün gün görebiliyoruz. Bu tarafı net. Ama gösterin başına kadar para alıyor o bir sürü değişkene tabi. Bu değişkenlerden bir tanesi ülke. Videolarınıza reklam verenler Türkiye'dense reklam geliriniz çok daha düşük oluyor. Türkiye'de Singapur arasında 1'e 10 fark var neredeyse. İşte bu biraz Türk Liramızın zayıflığı biraz ekonomimizin gücü bir sürü faktöre bağlı. Bir başka mesele hangi alanda yayın yaptığınız. Finans konularına yayın yapıyorsanız gösterim başı geliriniz daha yüksek olabiliyor. Buna karşın kişisel gelişim gibi alanlarda yayın yapıyorsanız bu geriye doğru gidebiliyor. Bir diğer mesele reklam verenlerin sizi ne kadar sevdiği. Barış Özcan burada tabii çok avantajlı. Çünkü reklam veren sizin tonunuzu, sizin duyuşunuzu çok beğeniyorsa sizin kanalınıza reklam çıksın istiyor. Bu reklamları Google yani YouTube'un ana şirketi açık artırmayla satıyor. Barış Özcan gibi bir isimle bu gelirlerin yüksek olduğunu o yüzden tahmin ediyoruz. Ama dediğim gibi iki çarpan var. Bunlardan bir tanesini kaç kişinin ne kadar izlediğini net biliyoruz ama izleme başı geliri bilmiyoruz. Bu aradaki dev fark buradan ortaya çıkıyor. Buradaki tabloları Barış Özcan'ın videolarının günlük izlenme adetlerini görüyoruz. Mesela 14 Ocak 2023'te 751 bin izleme almış. Ondan önceki gün 751.308, ondan önceki gün 750.853 yani 750.000 civarında günlük görüntüleme alıyor gibi gözüküyor. Barış Özcan'ın temel verilerini biliyoruz. Bunun üzerine ne kadar para kazanıyor? Bunun için Naxinfluencer.com isimli sitenin sunduğu bir hesaplama tablosu var. Ondan yararlanmaya çalışacağız. Ne demiştik? Barış Özcan'ın aşağı yukarı günlük 750 bin görüntülemesi var demiştik. Onu buraya giriyoruz. Daha sonra da CPM. Yani Barış Özcan'ın kanalı reklam verenlerden bin görüntüleme için kaç paralık reklam topluyor onun hesabı. Ben 3 dolar olarak girdim rakamı Çünkü 3 dolar benim ortalama Barış Özcan'ınki kesin bunun üstünde ama bir temel başlangıcımız olsun diye söylüyorum. Böyle hesapladığımızda... ...Barış Özcan'da 750 bin görüntüleme... 3 dolarlık CPM olduğunda günlük olarak 2.250 dolar, aylık olarak 67.500 dolar, yıllık olarak da 821.250 dolar kazandığını görüyoruz. Fena rakamlar değil. Peki bu rakam biraz daha düşük olsaydı, böyle bir ihtimalle var bu arada, çünkü ben finansal konularda daha fazla yayın yapıyorum. Finansal konularda reklam gelirleri genelde ortamak daha yüksek. Barış Özcan daha geniş bir tayfda yayın yapıyor. O yüzden biraz daha kütümser bakılabilir belki. Bu durumda da 2 dolar diye bir hesap yapalım. 2 dolar diye hesapladığımızda günlük olarak 1500 dolar, aylık olarak 4500 dolar, yıllık olarak da 547.500 dolar para kazanan bir kanal var karşımızda. Benim tahminim ise Barış Özcan'ın CPM'inin benden yüksek olduğu yönünde. Çünkü reklam verenin yerine koyun kendinizi. Barış Özcan kadar çok tanınan, bilinen, sayılan büyük bir hesaba reklam vermek isterdiniz? Bora Özkent gibi harika içerikleri olan ama bir aylık küçük ve belli bir alana odaklanmış bir yere reklam vermek isterdiniz? Muhtemelen ilki. Bu durumda Barış Özcan'ın CPM'ini 5 dolar olarak alabiliriz. Yıllık 1.300.000 168.750 dolar aylık 112.500 dolar günlük olarak da 3.750 dolar bunlardan hangisi doğru bilmemiz mümkün değil ama üç senaryoya baktığımızda yıllık 500-600 bin ile 1 milyon 200-1 milyon 300 bin dolar arasında YouTube reklam geliri olduğunu görüyoruz Barış Özcan. In. Peki Barış Özcan YouTube üzerinden başka nasıl para kazanıyor? Sponsorluklarla para kazanıyor. Bunu bilmemiz mümkün değil açıkçası çünkü görüyorum geçenlerde BMW'nin sponsorluğu vardı, büyük hesaplarla çalışıyor. Ben kendimin zaman zaman aldığı sponsorluklarla. Sorulardan yola çıkacak olursam, video başına bir sponsorluğun 100 milyarın altında getir sağlamadığını tahmin ediyorum. Her videosunda sponsor yok. O yüzden bu hesapta biraz zorlanabiliriz. Her hafta bir video yayınladığına göre yılda 52 video yayınlıyor. Bunların yarısına sponsor alıyor olsa 26 çarpı 100 bin TL ne ediyor? 2 milyon 600 bin TL'lik bir ekstra gelir de oralardan kazanıyor olabilir. 2 milyon 600 bin TL'li dolara böldüğümüzde kabaca 130 bin dolar gibi bir gelir oradan ekleniyor olabilir. Bunları da üst üste koyduğumuzda Barış Özcan'ın YouTube kanalından kazancının 600-700 binlerden 1 milyon 400 bin dolara kadar bir yıllık aralıkta Geçtiğini görüyoruz. Elbette bu kazanç net değil. Buradan vergiler ödeyecek. Elbette bunun bir sürü gideri var. Çünkü çok kaliteli prodüksiyonlar yapıyor. ondan ilgili harcadığı paralar var. Bütün bunları bilmiyoruz. Ama elde ettiği gelir bu gibi gözüküyor. baktığımızda Barış Özcan'ın verdiği emek karşılığı bu para az mı çok mu derseniz bence hakkaniyetli. Biliyorum Türkiye'de pek çok insan diyecek ki ya 500 dolar da hocam acayip para haksız kazanç alt üstü YouTube videosu yapıyor. Öyle değil. Çünkü ben de iyi kötü video yapmaya çalışan birisi olarak buradaki emeğin büyüklüğünü biliyorum. Kaldı ki Barış Özcan'ın prodüksiyon kalitesi, hikaye anlatım kalitesi benim çok çok üstümde. E bunun bir mi var, bir tecrübesi var. Bu paraları eder. Ve unutmayın... Baktığımızda günde 750 bin civarı görüntüleme demek Barış Özcan'ın pek çok televizyon kanalındaki ana programlara rekabet edebilecek büyüklükte bir kanal olduğunu bize gösteriyor. Siz de YouTube'a başlamak isterseniz bu rakamlar aklınızda dursun. Elbette Barış Özcan büyüklüğüne ulaşmak kolay değil ama bu yerlerden yola çıkılıyor olabilir. Ve şunu da biliyoruz bazı YouTube kanalları çok daha az izleyiciyle çok ciddi para kazandırabiliyorlar. Niye? Çünkü mesela odaklandıkları niş alanda sponsor gelirleri çok elde edebiliyorlar veya orası sayesinde başka ürünlerini satıyorlar. Mesela geçenlerde bir emlakçıyla tanıştım. YouTube'da sırf short videolar yapıyor ve bu short videolar sayesinde bütün dünya çapında emlakçı olarak tanınmaya başlamış. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıyor emlakçılığı. Bu tip örnekleri de görebiliyoruz. Evet sizlerin fikirlerini görüştüğünde her zamanki gibi çok merak ediyorum. Sizler de yaratıcılık ekonomisi dediğimiz bu dev alana katılıp içerik üretip para kazanmak istiyorsanız sorularınızı yorumlarınızı aşağıya bırakın. Başka YouTuber veya sosyal medya fenomenlerinin gelirlerini merak ediyorsanız onları aşağı yazın. Onlarla ilgili de tahmin çalışmaları gerçekleştirmeye çalışacağım.